11 Aralık 2020 Antalya e, Has Yurt'teyiz. Evet. Şu an yanımızda e, Hakan Özel. Özel. Burada salatalık serasında e, rekor gelişim tabandan ürünümüzü artı e, rekor gübre yaprak gübresi ürünü salatalık serasında kullandı. Evet. E, neler oldu Hakan Bey? Öncelikle toprak yapısından başlayalım. Toprak Bitkiye yapısı, doğru ilerleyelim. Toprak yapısı yumuşak. Uh -huh. Artı e, saçaklanması güzel. Tamam. E, şey olarak çeşit neydi bu çeşit? Ayda. Ayda çeşidi. Ayda. Ee, dikim tarihini biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? 1 Ekim. 1 Ekim tarihli. Neler oldu? Şimdi e, bu toprakta bir sorun var mıydı, yok muydu ya da bizim e, rekor gelişim ürünü. Burada sağladığı öncelikle topraktaki faydadan başlayalım, Sonra da yaprak kibresinden bahsedelim. Ya bu toprak ben burada icarcıyım ben. E, Hı -hı. İlk aldığımda e, sahibi burada mantar var dedi. Şöyle mantar, kameraya da bakalım. Mantar sıkıntısından dolayı e, tabii rekor gelişim Önce daha önce de kullandım ben. Kullandınız, biliyordunuz. İki defa biliyordum zaten. Ondan faydasını gördüğüm için e, kendimi sağlam alam diye garanti almak için. Garanti e, almak şeyi için şeyi verdik diyorsunuz. Evet ki sonrasında yaprak gübresi iki defa uyguladık. İki defa uyguladık. Ne oldu? Yaprak gübresinin burada artısını oldu size. Ağaç Verdiğinizde da... ne sağladı size? Devamlı çalışıyor. Standart bir şekilde getiriyor. Yani hı hı. E, tepede bir durma Şöyle yok. Şöyle gösterelim şu, şu arayı. Bir çekebilir miyiz? Şimdi Sararmı. az önce bir şey söylemiştiniz. Bu şeyler tutmaz dediğiniz, tutuyor dediniz. Evet Büyüyor. bu sararmış gibi görünen bu e, memikleri. Hı hı. Sarartan sarartıyor. Ben besleme hatam zaten. Evet. Ama e, tabii ürünün e, sayesinde ağaç hiç durmuyor. Ağaç hiç durmaya çalışıyor. Evet. Peki verim olarak... Bir verim kıyaslaması yapabilir misin? Geçen seneye göre, şu ana kadar aşağı, verim artışı var mı? Aşağı yukarı %30-%40 civarı. %30-%40 gibi verim artışı var. Evet. Kalite olarak kalitesi... Kalitesi güzel, güzel. Renk, renk güzel. Peki, yaprak gübresinin burada mesela çiçeklenme, tutum, tepe sürgünleri mesela şöyle gidiyor. Şuradan gösterelim. Evet. Şu şekilde sağlıklı bir şekilde gidiyor. Bitki durmuyor dediniz. Evet. Şu devam zaten, ediyor. Yani şu çalıştığını gösteririz zaten. Yani devam ediyor. Aldığımız zaman tekrar Herhangi edelim. bir e, uygulama sonrasında e, olumsuz bir durum gördünüz mü? Ürünlerle alakalı. Yok. Görmedim. Her iki ürünün içinde. Her iki ürünün içinde görmedim. E, şeyde geç kaldık. E, damlama. A, damlamayı şu an e, yapabilirsiniz. Onu evet. tavsiye ettik. Damlamayı kullanacağız. Onunla alakalı uygulama dozacını da söyledik. Evet. Taban ve e, yaprak gübremizi uyguladınız. Senada da damlama var. Onu da evet. verirsiniz. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye Rekor gelişimi, ederim. yaprak gübremizi özellikle. E, şimdi yaprak gübremiz bir yıldır var. Kullanmayan evet. üreticiler var. Evet. E, onunla alakalı özellikle soruyorum. Yani tavsiye eder misiniz? Yaprak insanların... gübresi faydalı. E, ağacı durdurmuyor. Peki kaç günde sonuç görüyorsunuz? Uzatıyorum. Etki görmeye başladınız yaprak gübresini attığınızda. 3 ile 1 hafta arası. 3 günde bir 1 hafta arasında sonuç arası. görmeye başlıyorsunuz. Evet. E, Öncelikle Azçuk bölgesi, Kuluca. Evet. Türkiye'deki sera üreticilerine evet. her üründe iki üründe rekor gübre yaprak gübresi ve rekor gelişim tavsiye eder misiniz? Ederim ben Siz? çünkü yani bu gübreler maliyeti belli hı hı. yani bu maliyetten kurtarıyor zaten maliyetten kurtarıyor hastalık'tan çünkü kurtarıyor hastalık'tan kurtarıyor artık evet. verim ve kalite evet mesela sinek olayı bir beyaz sinektir, kırmızı örümcektir. Hı hı. Onlardan bir fazla aşırı bir sıkıntı görmedik. Şu anda da zaten görünmüyor zaten. Şimdi Ağaçta. ben kısaca bir şey söyleyeyim. Şimdi hastalıklar konusunda, haşere ve sinekler konusunda. Evet. Burada çürüyen bozulan bir malzeme olmadığı için, etki sağlıklı olduğu için. Evet. Şey gelmiyor yoksa onun dışında bir ilaç değil. Kovucu veya öldürücü bir ilaç değildir. İlacımızı yine kullanıyoruz. İlacınızı kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz seranızı, teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz, paylaştınız. Küçük hanım da bize eşlik etti burada.